Mekanlarda sihir yapalım. Şimdi gelin evlerimizi, işyerlerimizi, aslında Anadolu'nun çok iyi bildiği ama şimdi yeni frekans ve belki homoepati sistemlerini bilgimizin içine aktararak evlerimizin içerisinde negatif ya da sorunlu bölgeleri dengeleyerek bambaşka bir hale getirelim. çoğunuzun evin içinde çok daha kendini iyi hissettiği ya da iyi hissetmediği noktalar var. Mesela bazı yerlerde oturmak, dinlenmek sizler için çok iyi ama bazı yerlerde de çok sıkıcı gelebilir. Yıllar evvel bir danışan ziyaretine gittim. Şimdi kişinin sol kolunda sürekli bir ağrı vardı. Omuzun. Dirsek üstünden başlayıp bir ağrı vardı. Bir sürü şifalar almış, işte bioenerjiler yaptırmış, tedaviler yaptırmış, işte bütün hekimler, doktorlar ki biz şirketin de CEO'su. Fakat çözüm yok. Ne yapıyor diyor? Tekrarlıyor. Mekanında bir ölçüm yaptım. Ve bir baktım bir enerji hattı var, bir frekans var ve tam masasının ortasından daha geride kendisine doğru ve şöyle çaprazlama geçiyor ve tam o geçtiği yerde sol kolu var. Yani sol kolu'nun şuradan aşağıya şöyle etkileyen bir hat ve o hattın içerisinde durduğu müddetçe de o kola ama tabii ki orada oturmasının bir sebebi var. O frekanslarla bağlantı kurmasının bir nedeni var. Eril ve dişil açısından geçmişten soldan getirdiği bir konu var vesaire. Ama şimdi biz mekan içerisinde bu enerjiyi tespit edip iyileştirecektik ya. Önce hattı bulduk. O hatta o kolu, o kolun ona ne anlattığını ve aynı zamanda çünkü o bedeni, mekanları, yani bir sürü dişil tarafla ilgili konuları temsil ediyordu. Tek yapması gereken şey öncelikle hiçbir şey yapmıyorsa masasını çok azcık geriye ve birazcık sağa doğru kaydırmasıydı. Bu kadar. Ve bu onun aslında şifasıydı. Tamam ama yani şimdi bir de o mekanı da iyileştirebilir miyiz? İyileştirebiliriz. Çünkü başta yeraltı enerjileri. Yani yerin akupunktur noktaları olduğu gibi negatif noktaları da var. Yani pozitif enerji çıkış yerleri ve negatif enerji çıkış yerleri Yer altında çeşitli yeraltı suları, yer altındaki fay hatları ve oradan bazen pozitif, bazen negatif enerjiyle beslenen noktalar var. Ama siz de bu yin veya yang noktaları tesadüfen bulmuyorsunuz. Bir ihtiyaçla gidip o negatif noktayı buluyorsunuz ya da size pozitif gelecek, iyi gelecek bir noktayı buluyorsunuz. Yani tamamlanacağınız bir mekana doğru çekiliyorsunuz. Fakat diyelim ki şimdi biz bugün bir enerji noktasını tespit edeceğiz. Ve tespit ettiğimiz o enerji noktasında neler yapabiliriz? Pozitifse ne yapacağız? Negatifse ne yapacağız? Pozitifse arttıracağız, çoğaltacağız o enerjileri. Ama negatifse de biz o enerjiyi size aktaracağım çok özel bir bilgi ve bir sır teknikle nötralize edeceğiz. Nasıl mı? Gelin bir bakalım. Şimdi ee, burada arkadaşlar... Birçok kişi hani hane numaraları, yol güzergahları, şey diyeyim ki mekanla ilgili çeşitli enerjilerin veya birisi sizin mekanınıza geldi. O enerjiyi temizleme veya iyileştirme ile ilgili biliyorsunuz bir tane sistem söylemiştik, aktarım yapmıştık. Kristallerle ilgili bir enerji dengelemesi yapmıştık. Yine biz bu mekanda kendi iş yerimizin olduğu yerde bunu yapmıştık. Şimdi onların hepsini topladık ki bu burayı boş hale getirdik ve boş haldeyken şimdi... Buranın, bu mekanın enerjilerini beraber tespit edeceğiz ve tespit ettikten sonra da şimdi nereye ne uygulayacağımızı göreceğiz. Bunun için her birinizin ister bir çatal çubuk olabilir, isterseniz bir sarkacınız olabilir. çeşitli yeraltı enerjilerini ölçen frekanslar var, frekans cihazları var, makinaları var. Yani diyelim ki bir yerdeki negatif ya da pozitifi ölçen çeşitli cihazlar da var. Radyasyon ölçüm cihazlarıyla bile bunları yapabilmek mümkün. Ama şimdi hani her birinizin evinde sallanan basit işte bir kolyeniz, bir taşınız, bir sarkatıcınız varsa şimdi hep birlikte bunu e, daha kolay bir şekilde yapabiliriz. Bir ipe de bağlayabilirsiniz. İşin şeyi sarkaçta değil, sizde. Herhangi bir kolyenizi, herhangi bir zincirinizi ya da ipe bağlı bir taşınızı elinize aldınız. Önce avucunuza götürün. Ve kalbinize onunla çalışmak istediğini, bunun kabul edip etmemesiyle ilgili de küçük bir sorgulama yapabilirsiniz. Hissiyatınız en önemli şey olacak. Diyelim ki, ben böyle bir tane aldım. Biliyorsunuz e, ada kamplarında bunların çalışmasını yapıp bütün arkadaşlara bunlardan verilmişti. İşte Yapanlar, bilenler zaten bunu istedikleri şekilde uygulayacaklar. Aldım. Öncelikle her birinizin bir evetini ve hayırını sorgulaması lazımdır. Diyorum ki bana evetimi göster. Bak benim evetim şu anda, şu an itibariyle soldan sağa doğru dönüyor. Bana hayırımı göster. Benim şimdi tam tersi istikametinde dönüyor. Belirsizliklerde de bazen şöyle dönebilir. Ben şimdi bunu kendi elimle yapıyorum. Sorgularımızı yaptık. Ve şimdi mekanımızın içeriyesi diyelim ki önce sadece bir oda için yapacağım bunu, ama bunu bütün iş yeriniz ya da bütün eviniz için sorgulayabilirsiniz. Mesela diyorum ki bana bu odanın, bu mekanın enerji durumunu göster. Yani pozitif alansa sağ, negatif alansa sola doğru hareket etsin. Özellikle bunun ölçümünü yaparken. Herhangi bir köşeden başlayın ve o köşeden diğer köşeye doğru gidin. Yani diyelim ki buranın, işte diyelim ki bu köşe, evin bu köşesi, mümkün oldukça tabii en köşeye gidin. Çünkü bazen oradaki bir 10 santim, 20 santim önemlidir. Ben sadece geliyorum bana bu mekanın enerji durumunu göster. Bazı şeylerin üzerine geldiğinde mesela bakın buraya gelmeye başlayınca hızlanıyor. Burada çünkü biraz enerjiyi biz de yükseltmişiz. Frekanslarla. İsterseniz balkonunuzda vesaire de çıkabilirsiniz. Yani ağzınız. Evet. Bizim balkonumuzun durumu neymiş? Bu arada bakalım. Evet. Buraların hepsini köşe vuracak ölçüyorum. Şimdilik ...sağa doğru yani evetle ilgili devam ediyor. Evet, benim pinamın enerji durumunu göster. Hı hı. Şimdi arkadaşlar, burada sağ dönüşü kesti. Tam bu hat üzerinde. Şimdi başka birkaç yöntem daha göstereceğim. O, o şekillerde de test ve ölçüm yapabilirsiniz. Şimdi buradan gidiyorum. Bakın. Evet. Şimdi buradan, buraya bir negatif alan gösteriyor. Şimdi tabi acaba bu alan e, bu tarafa doğru mu devam ediyor? Yoksa... ...bu hat üzerinden mi devam ediyor diye bakacağım şimdi. Evet. Evet. Bakın burası arası. Evet. Tam şurada. Şimdi burada devam ediyorum. Burada biraz daha arttı. Evet. Devam ediyorum buradan. Evet. Şimdi demek ki bu hat devam ediyor. Şimdi bu hattın nerede bittiği ile ilgili devam ediyorum. Ne bayağı bir büyüdü. Evet, geldim. Demek ki dışarıya doğru buradan bir negatif hat var. Evet. Burada tam olarak bitiyor. Ve buradan itibaren pozitif bir alan başlıyor. Peki bu pozitif alandan gidelim. Bakalım nereye kadar gidiyor? Acaba bu sınırın içinde şimdi? Evet. Bakın buralar pozitif alan olarak gidiyor. Evet. Bizim şumen ee, dalgalarımız iyi çalışıyormuş. Aura cihazlarımız iyi çalışıyormuş pozitif olarak. Evet bu böyle gidiyor ama şimdi o tarafta da gidip bakalım. Tekrardan yine soruyorum. Bana buranın enerjilerini göster. Evet. Çok şükür mekanımız e, enerjileri... Evet. Şimdi demek ki mekanımın sağ tarafı tamamen pozitif. Girişte sol tarafında bir karışlık... Yani bir 30 santim civarında bir negatif enerji var. Şimdi bunu başka yol ve yöntemlerle de bulabiliriz dedik ya arkadaşlar. İsterseniz hani o manyetizmle ilgili çalışmanızı yapın. Elinizi tutun. Diyelim ki eğer şimdi kendi pozitif ve negatifinizi bulduğunuzda herhangi bir yer avucunuza sıcaklık ya da soğukluk şekli verebilir. Şimdi bu mekanın enerjisini bir kopyalama sistemiyle negatif alanı da pozitife döndüreceğiz. Bu arkadaşlar tamamıyla özel bir tekniktir. Herhangi bir kitapta şu ana kadar yayınlanmamıştır. Şimdi 4 adet su aldık. Bu suların içine ister kristal tuzlar koyabilirsiniz. Kristal taşlar koyabilirsiniz. Ve bunlara isterseniz... Güzel bir müzik dinletin, ister dua edin, ister şifalandırın. Dört tane bu frekansımızı. Şimdi ben sizlerin de görebileceği şekilde dört tane ayrı köşeye bunu koyuyorum. Bakın. Önce bu köşeye koydum. Tabi aslında bunu ne yapacağım ben? En köşeye koyacağım. Yani dairemin ya da eğer tüm evi yapacaksam en köşesine koyacağım. Ama sadece şu anda burayı yapıyorum. Bir tanesini buraya koydum. Evet. Şimdi diğerini aldım. Buraya koydum. En köşeye. En köşede şu anda. Ve şimdi bunları da biraz önceki negatif alanların olduğu yerlere koydum. Bu kapların ölçüsü yok. İsterseniz bir damla olsun arkadaşlar. Hani ben şu anda sizlerin bunları görebileceği şekliyle yapıyorum. Geldim koydum. Şimdi buradaki sularımız kristalli, tuzlu herhangi bir şekilde olan sular ne yaptı? Buradaki su şimdi, iki taraftaki su negatif alanın içinde oldu. Şu anda bunlar negatif. Diğer sularımızın olduğu yerdeki sularsa pozitif. Şimdi yüklemeleri tamam ya. Şimdi yapacağımız şey şu. Bu suyun içerisindeki bilgiyi, pozitif alan içindeki bilgiyi maya olarak negatif alanın içerisine bir maya çalar gibi çalacağız. Şimdi aslında homeopati biliminin de özünde bu yer alır. Yani küçücük bir parçayla Hatta herhangi bir gıdanın, bir cismin en küçük bilgisinin başka bir yere aktarılması. Ve o en küçük olan en büyük işi yapacak. Yani buradaki pozitif, pozitif alanın bilgisi bir damla şeklinde buraya aktarıldığı anda bu negatif alan gibi görünen sistemin çok daha fazla pozitif bir alan teşkil ederek bütün bu alanın içerisinde insanların geldiğinde çok daha rahat, daha sakin, daha iyi dinleyebilecek huzurlu bir ortam sağlamış olacağız. O zaman ne yapacağız? Pozitif alanlardaki sularımızdan şimdi alacağım, birer damla içlerine koyacağım. Ama ben çoğunlukla şöyle yapıyorum. Bu halin içindeyken ister küçük bir müzik dinletin, isterseniz mesela bir gong yapın. Şimdi diyelim ki ne yaptım? Bir titreşim veriyorum şu anda. Ve bu titreşimi etrafa yayıyorum. Bir ses yapabilirsiniz. Bir dua edebilirsiniz. Bildiğiniz bir sureyi, duaya, bir mantrayı okuyabilirsiniz. Hepsi şimdi yerlerine yerleşti. Şimdi gidiyorum. Pozitifteki, buradaki sudan, hazırladığımız, koyduğumuz, buranın enerjisini alan sudan, şimdi... Biraz önceki negatif bölgedeki suyun içerisine küçücük bir aktarım yapıyorum. Burada maksat bir damla. Evet. Bilgi aktarımı gerçekleşmiştir. Bunu kapattım. Şimdi artık bunu artık bir daha negatif yere koymuyorum koyduktan sonra. Bu artık pozitif ama yerine gidecek. Bu hat hatırlıyorum. Bunu da aldım kapattım. Suyunuz buharlaşıp uçmasın diye. Bunu aldım. Şimdi artık en köşeye koyuyorum. Diğerini de en köşeye koydum. Şimdi buradaki pozitif alıyorum. Gördüğünüz gibi böyle oyun gibi fakat inanılmaz etkiler yapacağız. Evet bunu aldım. Pozitif alana çıkarttım. kapattım. Şimdi mesela burada bakın arkadaşlar. Götürebileceğim maksimum yer burası. Fakat burada bir 10 santimlik daha yer var ya. Burada hala negatif alan var. Onun için burada herhangi bir yaşam alanı bırakmayın. Çiçeğinizi, şey işte diyelim ki çok kullanacağınız herhangi bir şeyi bırakmayın. Geçenlerde buna benzer bir durumdan dolayı buradaki mesela elektrik şeyleri, kabloları işte problem çıkartmış. Ampuller yanmış. Çünkü o hattın üzerinde, o enerji frekansının üzerinde ya oraya dikkat edeceksiniz ya da bir tane de buraya yapacaksınız. Dedik. Şu anda frekanslarımızı dengeledik. Ve bu mekan arkadaşlar tamamıyla şimdi koruma altında. Diyeceksiniz ki Zaten öncelikle Allah'ın koruması altında. Fakat siz bir ilmi, bilimi, bilgiyi kullanarak kendi mekanlarınızın içerisinde aslında bir homeopati yaptınız. Yani olumlu yerdeki frekanstan olumsuz tespit ettiğiniz yerin içerisine bir damlayla bir bilgi aktardınız. Artık diğer tarafta olumludaki gibi çalışmaya başladı. Bunları evlerinize bir deneyin. Görün bakın. Bazen yatak odanızda, bazen mutfağınızda, bazen salonunuzda ya da çocuklarınızın odasında bulacağınız bu negatif alanların iyileştirilmesiyle evlerinize, mekanlarınıza bakın neler değişiyor, neler dönüşüyor. Evet, şimdi biraz önce tabii işlemi uyguladık. Bakalım şimdi iş gördü mü, görmedi mi? Hep beraber bir bakalım. Yani biraz önceki yaptığımız... Eylem acaba doğru bir şekilde işledi mi? Bana bu odanın enerjisini göster. Bakın. Biraz önce burada enerji negatif dönüyordu. Şimdi şurada yine suyumuzu geçtikten sonra yine negatif dönüyor. Çünkü biz ne yaptık? En geriye itmedik onu. <gülüyor> evet. Her zaman bir yarım santim her yerde bir boşluk bırakmakta fayda vardır. Evet. Şimdi bize bu mekanın enerjisini göster. işte hurafe zannedilen birçok aslında Anadolu'nun geleneğinin içerisinde bir sürü bilgiler vardır. Bugün arkadaşlar bunları makinalarla yapmak mümkün. Makinalarla bir sürü böyle uzaktan nakil işlemleri, bilginin transferinin nakil işlemleri yapılmakta ve görüyoruz ki aslında bizim Anadolu'nun köklerinde de hani nene teknolojimizin içinde de bunlar var. Bugün biz bunları nanoteknoloji olarak işliyoruz ama Emin olun ki büyüklerimiz, atalarımız birçok bilgiyi biliyorlardı, doğru şekilde kullanıyorlardı. Ve bizler de şimdi aslında bu bilgilerle bağ kurdukça tabii ki işin e, hani bilgiyi bilmeyen için, mekanizmasını anlamayan için uzaylı dili gibi. Ama uygulayıp da gördüğünüzde şunu göreceksiniz. Evet işliyor. Bu sadece inandığın için değil. Teknik olarak da işliyor. Daha sonradan biz bunu makinelerle de test ettik. Yani diyelim ki bu uygulamayı yaptık. Ondan sonra çeşitli cihazlarla da ölçtüğümüzde teknik olarak da değişiyor. Demek ki hayatın ilahi yasalarla işleyen bir sürü sistemleri ve bir sürü kısımları var. Doğru kullandığımızda kendimize faydalı, hayırlı hale dönüştürebiliriz. Ve bundan da mutluluk duyabiliriz. Şimdilik çok teşekkürler. Kendinize, mekanlarınıza doğru şekilde güzelliklerle davranın ve güzel sonuçlar alın. Hoşçakalın.